Burası İzmir Özel Gazi Hastanesi, ben Doktor Ümit Yıldırım, büroloji uzmanıyım. Biz genelde ameliyatın olan kısmını biliyoruz ama bir de bunun ön hazırlığı var. Pek çok cerrahi alet hazırlanıp ihtiyaç olduğu an hızlı bir şekilde verilmek üzere sıraya dizilir. Hastanın pozisyonu, ameliyattan önce dikkatlice hazırlanır. Anestezi ekibi, ameliyathane hemşireleri ve personelleri hummalı bir şekilde hazırlık yaparlar. Bütün bunlar, ameliyatın başarılı geçmesine ve hastanın ameliyat bitiminde rahat ve konforlu bir şekilde uyanmasına katkı sağlar. Burası işin mutfak kısmıdır. Tüm başarı doktorlara yüklenir. Fakat perde arkasındaki bu tecrübeli ekip olmasa bizler asla bu ölçüde başarılı olamayız. Masada hazır bulunan yüzlerce cerrahi alet ve malzemeleri gerektiği anda hızlı ve doğru bir şekilde veren adeta ameliyatı kendisi yapıyormuş gibi takip eden deneyimli ameliyathane hemşerilerimiz var. Hastayı ameliyattan önce yeşil dediğimiz Steriler ile ameliyat sahası açık kalacak şekilde örteriz. Ardından, hastayı iki kat olacak şekilde dört bir yanından örttükten sonra, ekip olarak ameliyata başlarız. Ameliyatı yapan beyinler bizsek, bizim kollarımız hemşireler, gözlerimiz anestezi ekibi ve ayaklarımız ameliyathane personelleridir. Bu yüzden, bir ameliyat yalnızca bir doktorun yapabileceği bir işlem değildir. Büyük bir ekibin ancak uzun bir eğitim sonrası başarabileceği bir operasyondur. Umut mutfakta olan herkese şahsım adına çok teşekkür ediyorum.